Ahmet Spor'umuzun YouTube kanalına hoş geldiniz. Abilerimizin taraftarlardan gelen soruları ben soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. İlk soruyla başlıyorum. Dünya çapından en çok beğendiğiniz futbolcu. Bu soru her ikinize de sorulmuş. Cevaplarınız nelerdir abi? Yani ben önce cevaplarım. Messi yani, Lionel Messi. Ömer abimiz Messi dedi. Mansur abi. Ben de farklı bir şey söyleyeyim o zaman. Ronaldo diye Ronaldo, eski Ronaldo. Mansur abimiz de eski Ronaldo dedi. Takım olarak bu yılki hedefiniz nedir? Bu yılki hedefimiz yani hepimizin bildiği gibi şampiyonluk. İnşallah bunu da başarabilecek bir ekibe sahibiz. Takım olarak, taraftarıyla, yönetimiyle, şehir olarak şampiyonluğu hak eden bir hedefimiz var. Yani şampiyon olacağız inşallah. Evet, Emel abimizin cevabı. Mansur abi. Öncelikle geçen seneki travmayı yaşamamak adına bu yıl çok iyi çalıştık. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bunu da inşallah taşlandırırız. Üçüncü soru. Ömer el aldıdan memnun musunuz? Doğru söyleyin. Ömer abi. Ömer abiden memnunuz. Geldiğim günden beri bize her konuda yardımcı oldu. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Mansur abi. Ya kendisi Golibe'ye çok büyük destekler veriyor. Bu yüzden hem kendi kişiliği hem karakteri çok iyi bir insan. Kendisinden memnunuz tabii ki. Tamam Ömer abimize buradan selamlar. Şimdi dördüncü soru, Ömer Bozan'a sorulmuş bu soru. Ömer Bozan'ın şehir hakkındaki ilk izlenimleri nelerdir? Yani şehre ilk geldiğimde, bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Ee, memnunum yani şehirden, çok güzel bir şehir. Herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Memnunum yani şehirden. Tamam en çok neyi gördün bu kadar beğendin abi. İyi, her şey güzel yani, ne ararsan var şehirde. Tamam abi. Beşinci soru Ömer abi, Adana kebabı mı, Diyarbakır ciğeri mi diye sormuşlar İkisi farklı bence ya, kebap da, Adana'nın kebabı da güzel Buranın ciğeri de güzel, Geçenlerde yemiştik Ciğer de güzel Yani ikisini de yerim ya severek tamam abi, teşekkürler yani. Ömer abi bir taraftarımızdan yine sana soru gelmiş Ömer Bozan'ın bu seneki gol ve asist hedefi nedir? İnşallah hani 10 gol atmayı, 10 gol ya da üstü asist olarak da yine tekrardan 10 hastalık olarak düşüncelerim yani Tamam abi, teşekkürler evet. Taraftarımızdan yine güzel bir soru Isparta maçında atılan golden sonra tribünleri alkışlama fikri kimden çıktı? Tribünleri alkışlama fikri tabii bu daha önce yaşanan bir şeydi İstanbul'da Eyüp Spor maçına gitmiştik, orada da taraftarlarımız alınmamıştı Orada da hep beraber takımda e, birlik olduk. Gol attığımızda taraftarımıza gideceğiz. Ol, e, sağ tribünde olmayan taraftarlarımıza. Bu maçta da aynı fikirdeydik. Gol attığımızda taraftarlarımıza gidecektik. E, bunu da yaptık. E, onları inşallah en kısa zamanda tekrar e, deplasman tribünde görürüz. Teşekkürler abi. Evet, çok güzel bir soruyla yine başkandan memnun musunuz? <gülüyor> Her ikinize de sorulmuş ağabey söz. Memnunuz tabii ki. Geldiğimiz günden beri ne sözler verildiyse ne denildiyse hepsini harfiyen yerine gösterirler. Teşekkür ederiz başkanımızdan. Masur abi yani Sen çok... çok farklı yani son yıllarda bence e, en iyi başkanlık dönemini geçiriyor sayın başkanımız. Bize de her konuda yardımcı oluyor bir ağabey gibi ona teşekkür ediyoruz teşekkürler abi sen memnun musun peki başkan? <gülüyor> abi tabi benim ilk senem burada evet. gördüğüm ilk başkan memnunum tabi <gülüyor> <gülüyor> bu soru ikinize sorulmuş ahmet hocanın antrenmanları nasıl geçiyor zorlanıyor musunuz? Diye. Yani burada siz olduğunuz için de sorulmuş yani sezon başı Baya bir zorluk çektik çünkü sezon başı antrenmanları baya bir ağırdı. Şu an antrenman tempoları düştü yani kampa göre hani normalde olması gereken şey. Hani şu an düştü normal yani şu an normal gayet iyi gidiyor. Sezon başı ama baya bir zorlandı. Abi şu an siz burada hani ta takımda en yaşlı görülen adamlarsınız taraftarlara göre. Mansur abi de kamptı. Siz de kampta hem zorlu hem heyecanlı süreç geçirdik. Peki, yani size göre nasıl geçti? Sordun ama nasıl? Hani çok mu zorlandın yoksa... Normal el sezon geçirdiğim gibi bir kamp geçirdim yani. Zorlandım mı? Evet zorlandım ama yaptık mı hepsini. Mansur da ben de antrenman kaçırmadık. Yaptık yani hepsini. Peki Mansur abi sen? Yani Ömer'in dediği gibi e, sezon başı çok iyi bir kamp geçirdik. Hatta bayağı zorluydu yani. İyi, iyi çalıştı. E, Antrenmanlar iyiydi şimdi dozajı düştü biraz o da normal olarak maç temposuna e, girdiğimiz için güzeldi genel olarak Tamam oğlum tamam, teşekkür ederim Abi şu suları kaldırsak mı ya kamera açısını bozun. Yok bunlardan para kazanıyoruz bunlar kalsın hatta içelim. Hadi içelim o zaman Tamam. Sen tamam. içmeyecek Yok abi ya ben susamadım Bir taraf Mansur abiye güzel bir soru. Mansur çaların Amis sporda en unutamadığı maç. En unutamadığım maç tabii ki Bursa spor maçı. Ee, orası bir kale olarak görünüyordu. Tabii burası da bir kale. Bize o kaleyi yıkmalı yıkmamızı istediler. Biz de gittik yıktık. O kaleyi güzel bir sonuçla Plaka'yı yazdırıp geri döndük. En unutamadığım maç Bursa spor maçı. Teşekkürler abi. Evet, Mansur abi. Bu çok güzel bir soru. <gülüyor> Mansur abi niye bu kadar sinirli? <gülüyor> niye bu kadar sinirli? Ben aslında sinirden öte, yani çok aşırı sahiplendiğim için konuyu. Ee, hırsımdan kaynaklı, kazanma hırsımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu da sinir olarak görünüyor. Aslında öyle de motive oluyorum. Çok da sinirli değilim aslında. Sadece sahiplenme duygusuyla hareket ettiğim şeyler oluyor zaten o tabi. Teşekkürler abi. Evet. Abi taraftarımızdan her ikinizde de sorulmuş soru. Futbol kariyerinizde yaşadığınız en tuhaf olay nedir? Komik olsun, ilginç olsun. Öyle bir falan yaşamadım ya ben. Hiç mi abi Yok, sen var yani. mı bir yıllık kariyerimden? <gülüyor> abi bu soru sana sorulmuş bana değil. Ben yok diyorum ama. Peki Mansur abi? Mansur Ola abi sen yaşandısındır ya. Bu soru sorulduğu için pek aklıma gelmiyor ama illaki vardır. Ama şu an aklıma gelmiyor. Tabii Anladım ki. abi. Senin var mı senin? Yok abi benim yok. Bu soru taraftarımızdan niye size sorulmuş? Başkanım memnunum senden söyledik <gülüyor> Geldi mi soru? <gülüyor> geldi geldi Ne <gülüyor> başkanı da var? Oğlum biraz benden bahsedeyim Hep pulca pulca <gülüyor> Tamam başkanım sonda söyleyeceğim Ömer abi biraz kötüledi başkanım sizi İbrik ya oğlum illaki Benim başkanım Bu soru ikinize sorulmuş abi Ömer Bozan ve Mansur Çalar'ın kariyerlerinde attığı en güzel ve anlamlı gol. Ee, benim Hatay'da oynarken Göztepe'ye attığım gol. Orada e, playoff yarı finalindeydik. O golü attıktan sonra finale kaldık. O benim için anlamlıydı. Peki Mansur abi? Benim attığım en unutulmaz golü Hacettepe'ye atmıştım. O maçta 1-0 bitmişti. En güzel golüm oydum. Abi peki attın ama hani neden, ne için o kadar sevindim, mutlu oldu? Niçin şampiyonluk mutlattı? var mıydı? Evet. Şampiyonluk yoktu ama şampiyonluk kadar önemli bir andı benim için. Eşim çünkü 4 yıl sonra bir gebelik yaşamıştı. O bizim için çok güzel bir durumdu. O golüde kendisine armağan etmişti. Anladım abi, teşekkürler. Yavaş yavaş son sorulara geliyoruz. Muşi çözdün ha. Abi, bu soru herkese sorulmuş takımda ama siz yanımda olduğunuz için bunları... Size sormak zorundayım. Taraftarlar şampiyonluğu çok istiyor ve inanıyor. Siz de inanıyor musunuz takım olarak? Tabii ki inanıyoruz. Bunu ilk geldiğim günden beridir. Hani inanarak geldim zaten. Buraya tekrardan gelmem, buraya gelmemin sebebi de şampiyonluk yaşamak için geldim. İnşallah sezon sonunda bu şampiyonluğu kazanacak olan bizler oluruz. İnşallah. Mansur abi sen de uzun süreçten beri buradasın. E, takımda belki en çok isteyenler ben birisisin. Sen o soru hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu soru hakkında... Yani artık Hamet Spor'un ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bu özlemi bütün şehir olarak yaşıyoruz. Bütün taraftarlar olarak da yaşıyoruz. Ee, taraftar nasıl inanıyorsa biz de öyle inanıyoruz. Daha önce de söyledi. Biz bu şampiyonluğu çok istiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle taraftarlarımızın geçen seneki gibi tribünleri doldurmasını istiyoruz. Büyük bir destekle inşallah bu senede şampiyon olacağız yani İnşallah evet. Mansur abinin size demek istediği geçen seneki tribünleri bu sene yine başlatmamak hani desteklemek inşallah taraftarlar hep yanımızda olur bunu ikinize sormuşlar yine abi taraftarlar karşılaşmayı en çok sevdiğiniz takım hangisi? Böyle takım ayet etmiyorum ya. Böyle şeyim yok yani. Mansur abi. Yani bizim ligde mi yoksa Yani için... şansınızın tuttuğunu daha iyi geliyor dediğiniz. Benim öyle Tarsus ya. Ben genelde Tarsus'a golüm var ya hani. Her, her sezon'a denk geldiyse atmışımdır yani Tarsus'a. İnşallah onlara beni yine aynı tarife güldürür. Mansur abi. Benim yok öyle. Yok. Abi. <gülüyor> evet abi sen yaklaşık 3 aydan beri burası. Mansur abi sen uzun süreçten 8 seneye yakın 16 yıl 16 yıl mı? Hmm. Maşallah Takımın en cimrisi kim abi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en cimrisi Buna Mansur diyor verirsin çünkü ben 5-6 kişiden çıktım evet. öyle dışarıya Hani öyle tam çözemedim yani O Mansur tabii ki daha iyi bir kalmayayım şey. <gülüyor> En cimrisi demeyelim de tutumlu diyelim biz de doğ Doğrusu ona <gülüyor> Evet. Hayır abi burada en cimrisi denilmiş, en cimrisi olsun. En cimrisi, parayı seven diyelim, Kerem diyelim bence, Kerem Çağatay. <gülüyor> Kerem ölür mü? hesap ediyor ya. <gülüyor> Valla bizden çıkınca hesap ediyor ya. Abi oğlum abi, teşekkürler. Son 5 sorumuz abi. Mansur abi taraflarımızdan sana güzel bir soru sormuşlar. Mansur Çalar futbolu bıraktığında ileriki süreçte teknik direktörlük düşünüyor mu? İlk başta hangi takımı da? yaparsan gittin. Tabii ki ilk hedefim Amespor'da teknik direktör olmak. Burada eğitim mi olmak? Ondan sonra inşallah burada profesyonel takımda Amespor'da teknik direktör başlangıcı yapalım. Yani düşünüyorsun abi. Evet düşünüyorum. Anladım abi. Az önce de bu soruyu sormuşlardı. Siz cevapladınız yine sorayım. Kamp dönemi nasıl geçti? Kendini, kendinizi şu an nasıl hissediyorsunuz? Kank iyi geçti. Şu an şimdi hani kendimizi iyi hissediyor. Tabii ki hani maç performansı farklı bir şey. Oynadıkça daha da ritim olarak, tempo olarak daha üstüne koyarsın. Hani tabii ki ilerleyen haftalarda takımın form grafiği de yükselecektir. Maç oynadıkça bunlar oluyor olan şeyler. Masur abi. Tabii güçlü hissediyoruz şu an kendimizi kamptan döndüğümüz için. Bunu da inşallah sahaya yansıtacağız. İnşallah abi. Ömer abi taraftarımızdan. Güzel bir soru sana. Ömer Bozana göre gelmiş geçmiş en iyi 10 numara kim? Messi. Abi sen de 10 numarasın. Sen niye kendini söylemiyorsun? Ben daha geçmedim. 10 <gülüyor> numarası sonuçta abi. Efecio şimdi Messi varken beni mi tartışacaksın? <gülüyor> abi olsun ya. Sen kaç numarasın? Abi tabii. 7 numara mı? Aynen. Peki sen mi Ronaldo mu? Tartışılır mı? Hayır abi <gülüyor> de öyle bir şey işte Anladım abi Ömer abi taraftarımızdan sana soru sormuşlar Ömer Bozan maça nasıl hazırlanıyor ve nasıl motive oluyor? E, maça gitmeden önce otobüste kızımla konuşuyorum Onun bana her zaman bir ettiği dua var Onu okuyor ondan sonra ondan öyle kapatıp maça artık odaklanıyoruz yani Abi bu içerikli sahada maç yapsak Ben her gün ciğere Neyse şimdi bak. Son bir soru abicim. Bunu Ömer abimize yine sormuşlar. Ömer Bozan'ın Amespor Spor taraftarı hakkında düşüncesi nedir? Geçen sene playoff maçlarını izlerken bayağı bir etkilenmiştim. Tarsu maçını izledim. Dışarıda kalan seyircileri gördüm. Yani zaten stat full doluydu. Hani heyecanlanmıştım. Ben bile o zaman oynamak istedim gerçekten. Ve daha öncesinde de bizim ben Sakarya derken, bizim taraftarlar sırada doldurmuştu. Daha sonra Ahmetliler işte burası maça çıkmadan onların da bir e, içeride bir maç vardı ya. Kerem'in gol attığı maç attı. Erzincen. Erzincen. Erzincen o maçta da doluydu. Yani bayağı bir rekabet içerisine de girmişlerdi. Bayağı bir etkilenmiştim ben o maçta da. Hani zaten taraftardan beklentimiz... İnşallah biz iyi gidince e, ya da biz iyi gittiğimiz sürece inşallah stadı tekrardan bu şekilde doldurmalarını istiyoruz. Bize desteklerini esirgemesinler. Sorular için de teşekkür ediyoruz taraftarlarımıza. Gerçekten güzel sorulardı. Serkan'a rağmen güzel sorulardı. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Son soru. Mansur abi ben nasıl futbolcu olurum diye sormuşlar. Bu soru da bana denk geldi. Nasıl futbolcu olurum? Evet abi. Yeteneğin varsa futbolcu olursun. Abi senin Çok çalışarak. Senin izlenimlere göre sahada da görüyorsun, dışarıda da görüyorsun. Peki o ışığı veya o şeyi görüyor musun? Ben de, gençlerde. gençlerde o ışığı görüyorum açıkçası. Ama daha çok çalışmanız lazım. Eksiklerimiz Aha. çok. Evet. Formayı almak için çok mücadele etmeniz gerekiyor bence. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Teşekkürler abi. Ömer abi taraftarlarımızdan gelen soruları... Ben sordum, siz yanıtladınız. Şimdi taraftarımıza ne demek istiyorsunuz? Kanalımıza abone olsunlar ve pazar günkü maçımıza tüm şeyleri bekliyoruz. Bize destekler nesil gelmesinler, gelsinler maça hepsi. Bekliyoruz. Mansur abi. Ömer'in dediği gibi kanala abone olmayı unutmasınlar. Ee, bu hafta çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Stada tekrar doldurmalarını istiyoruz. Evet değerli taraftarlarımız bu hafta pazar günü bütün taraftarlarımızı statta yerine almalarını bekliyoruz. Amespor'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkürler.